Bu e, pişirme çok önemli, burada bıraktığın zaman ciğeri kendi anne bırakıp pişirme, eti kendi haline bırakıp pişebilir. ama ciğeri asla kendi anne bırakmamak lazım. Merhabalar ben Hüseyin Oçak, bugün Mersin'de Ciğerci Uydu geldim. Mersin'de Ne Yenir serisinin ilk videosunun başlangıcı olacak bu. Eğer bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Dilerseniz şimdi içeriye geçelim. Şimdi i̇ki çiçeğe sade edin. Şaban bir yerime yapacağım. Tamam. Timahlı soğanla Gün şoban sana Ezmeye geçelim. Tamam. Bu son safhası var. Evet. Bitti Şimdi bitti Şimdi şirine mi o günlük mü? Günlük. Kuzu mu kullanıyım bana ama? Herkesin sonrası. Diğerlerimiz günlük, bu zaten yeminle park edeceksiniz. iyi yiyemez. Dana kesinlikle olmaz. Hı. Danayı kullandığın zaman onu zaten yasana fark edersiniz. Ne kız ve erkek? Erkek. Erkek 1 yaşını doldurmamış kızlar olacak. Yaklaşık 2 e, tanesi atın 600-700 gram gelir her birçeye. Ve önemli olan burada bir de e, kuyruk yağının özelliğidir. O da şerbetli olmasına özen göstereceğiz ki Ciğerleri beslesin. Yani yağ attığı zaman ciğerlerine akacak ki o ciğerin içine enjekte olduğu zaman ciğerin tadı daha bir başka olur. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 40 yıldır. 40 Babadan falan mı? Yok. Ee, babamın desteği değil. Bu tamamen benim severek başladığım bir iş. Hala da severek yapıyorum. Emreti karesi doğma, büyüme, mersin. Az tembalar Ve e, diğer pişirkenin en önemli nokta sürekli ciğerlerin hareket halinde olması lazım ki o yağların birbirine teması diğerle beraber şu şekilde koyup şöyle yaptığın zaman olmaması lazım. Çünkü ciğerin birbirine sürekli teması olması lazım ki pişme aşamasında Oradan bir et durumu alabilir miyim? Burası yeni açıldı yani. Burası 4 ee, ay oldu. Dört pandemiden olduk. sonra açtık. Bizi asıl İstanbul'da bizim yerimiz, Kadıköy'de. Orada 3 tane şiridemiz var. Kadıköy'de İstanbul'da CZL'si yerinde İstanbul'da bir meyandı yoktur. Instagram'larda bıraktır Ben bir de oradan takip edelim. Bulurlar ya. Yani. Evet, fark ediyorsunuz. Kurutmama kararını yani, işte Bu Hı. pişirme çok önemli. Burada bıraktığın zaman ciğeri kendi haline, eti kendi bırakıp pişebiliyor. Ama ciğeri asla kendi anne bırakmamak lazım. Yoksa istediğimiz zandıman elde edemeyiz. Ünlüler tercih ediyor buraya bakıyorum. İster evet. De Ve İstanbul'da zaten sürekli orada Sanatçılar İş adamları, Sporcular Oooo çok iyi gözüküyor evet. O bir porsiyon değil mi? Evet bu bir porsiyon Porsiyonunda 10 şiş var Yaklaşık 200 gramın üzerindedir 200-220 gram arasıdır Yanında salakalarımız var Günün el yapımı Kesinlikle e, mikser falan kullanmıyoruz salakada Görmüş olduğumuz bıçakla yapıyoruz, süpür bıçak bezlerimiz ve taze bir beklenmiş bir ürün bulamazsınız bizde. Müşteri geldi ise ciğer hazır şu anda Hı -hı. yemeğe hazır. Allah Allah çok iyi abi. <gülüyor> Kahvaltı <Evet>. bile yapmadım <gülüyor> zaten. Şimdi bunu e, orada bir talaş. Bu pismiş Evet, aşağıdaki ısınla yetişemeyiz Bu zaman aslında yavaşlatılmış hali ne oluyor? Bu e, sos oluyor bu Şimdi burada kızartmıyoruz İlk dükkan nereye abi İstanbul Kadıköy'de. Daha önce CHJAPO'da çalışıyorduk Mersin'de. Bundan önceki işte eski haldeydik, çıraklık dönemimiz. 20 yıldır da İstanbul'dayız Kadıköy'de. Allah acayip kurt gibi acıktı. Kahvaltı da yapmadım. Bu yağlı ekmek. Videomuzun sonuna geldik. Bugün ürsel bir izlere Ciğer'den ücreti ağırladı. Abi çok teşekkürler. Sağolun için teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Tekrar bekleriz. Aynen. Demek istediğim bir şey var mı? Evet. Tüm Mersinleri buraya bekliyoruz. Ciğer Turbisi Zeytin Konağı'na, kahvaltı konseptimiz Ciğer, Çöpşiş, Adana, Urfa, tavuk şişimizle Mersin'de 3. Çevre yolu Metro Market karşısında hizmetinizdeyiz. Tüm Mersinleri bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak etmeyi unutmayınız. Aşağıya da CRC Hulusi'nin Instagram adresini bırakıyorum. Oradan da takipte kalabilirsiniz. Tekrardan sağ olasın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir diğer videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.